lalde video yok ve bunun hakkında Facecam isteniyordu ve şu an Facecam paylaşıyoruz. Şu sağımdaki Grizik halı memo. Muhtemelen onu göstermeyeceğim belki şu an şu like yapışını gösteriyorum yani. Bu da şöyle yapsam nasıl olur? Fena değil. Tamam herkes diyecek saçından dolayı işte yüzün gözükmüyor ve şu yorumlardan gerçekten nefret ediyorum. Saçlarım uzun değil. Geçen hafta kestirdim. Ama benim saçım genellikle çabuk çıkıyor o yüzden de. <gülüyor> o yüzden Böyle yapacak bir şey yok. Bak benim kazanımın aynısını da almış gerizekalı arkadaş. İlk facecamlı videomuz bu ve sonra videoyu kesiyorum küçük bir açıklama yapacağım. Discord sunucumuz açılmıştı tekrardan. Açıklama kısmında var gelip burada yetkili olabilirsiniz. Ve buraya gelip aktif olan kişiler yetkili oluyor ve yetkili olduktan sonra sizlere videomu alıyorum veya sizin hesabınızla oynanın ve benzeri şeyler. Tek yapmanız gereken şurada bulunan chat kanalında aktif olmanız. Ve aktif olduğunuz zaman yetkili olabilirsiniz. İlk geldiğiniz zaman yani ilk gün yaklaşık 10 tane yetkili almayı düşünüyorum. Discord sunucumuz açıklamada var yani biz ara vermiştik ve şu an geri dönüyoruz. Ve ikinci olarak sol tarafta gördüğünüz gibi sesli odalar var. Gelip içinde girip yani aktif oluyorsunuz. Eğer diyelim mikrofonunuz yoksa veya e, sesle giremiyorsanız herhangi bir odaya girip e, şöyle bir mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Hepinizi bekliyorum öptüm görüşürüz hadi bay bay. Ben neyse işte ameliyat oldum ve ben söz vermiştim işte ameliyat olduğum zaman ilk videom facecam olacak diye Ve şu anda facecam çekiyorum aradan kaç yıl geçti bilmiyorum ama crafters hiç kasmamaya başladım Ve alas yıllık sıralamada yedinciyim lan Abi şuradan puanımı görebiliyor muyum? Görebiliyor muyum? Direkt i̇şte şuradan ilk elime gireceğim ve inşallah oyunu kazanırım Muhtemelen kaybedicem ben genkli de kaybediyorum ve şu anki heyecandan zaten kaybedeceğim. şimdi oyunu kazanacağız yani her zamanki gibi kazanacağım deyip de kaybetmek bu arada şeyimiz açıldı disco sunucumuz yeniden açıldı açıklamada olacak ve facecam videomuz artık 32k civarlarında çekelim yani şey olarak facecam ben 50k'da çekmeyi düşünüyordum ama şey olmadı kısmet olmadı ya oğlum daha ünlü olmak için çok genç değil miyim ve şu an artık herkes benim suratımı görüyor bu arada ben her zaman kendimi kamerada çirkin <gülüyor> görüyorum ben gelkede o kadar çirkin değilim değil <gülüyor> sen nereden çıktın Tam da hava atmışken Neyse bak şimdi arkadaş bu tarafa gelirse Bak Reis bu tarafa gelme Bak gerçekten iyi oynuyorum ben Bak gerçekten adam da iyi oynuyormuş Reis sen diyorsan öyle de Gelsen videoyu kapatıp gideceğim kapatacağım lan video çok hızın oldu 5 dakika yok 3 dakikaymış şu an bu mu kıpacağım için muhtemelen 2 dakikada bile Şöyle video facilecam yazayım Ev oh, ev oh. bu da VIP bitmiş Yani bunu video başında söylediğimi bilmiyorum ve 30k texture pack'indeyim Bunu daha şey kanka 28k iken e, paylaştım 20, 29k oldum sonradan YouTube'u bıraktım ya O yüzden de şey olamadı daha devam edemedim 30 kadar bu peki paylaşıyor muhtemelen diğer videom Selin ile olacak O kadar istendi ya. Selin haberi yok bundan ben mesaj atarım ona Hop ilk kilime alayım reis, reis arkandayım hop hop Oğlum gördün mü ya Pro'luğu görüyor musun Ben bir sürede hiç bilgisayara geçmedim ve ikinci kilime aldım lan çok mutluyum Yao, Yav mı? Biz ben yanına mı uçayım? Sen mi geleceksin yanıma? Sen niye paylaştın şimdi onu? <gülüyor> tamam tamam oyun sende Direkt GG diyor kanseri telefonu Bırak şu telefonu Şimdi sen bunu niye paylaştın? iskam geliyor. Abi de benim Instagram'ıma atmış değil mi? Mu aslında güzelmiş lan 8 dakikada 40 kişi. Ney? 43. 77 güncellenmedi. Ne diyor in bu gevezik ya. öldük ne güzel bravo oyun çok gelişiyor ve benim şu an lagım var gene bir şey şöyle facile cam video evet <gülüyor> <gülüyor> ender poli çıktı ama herkes ender poli çıkıyor yani burası da son oyuncu oldu bildiğin neyse inşallah oyunu kazanayım lan dua et Unuttum sandım On keşif şunlar gelmeseydi şu yenilikler Uçarım sana <gülüyor> Ha Saldı bak zaten kilise bildiğim kişiler salıyor Neyse abi yavaş yavaş öğreniyoruz <gülüyor> Hiç canlandı bir şey alamıyorum Şurada kimse var mı Ama hala ciddi yapabiliyormuşum Güzel. Bak şu adamı gördün mü? Senin hatırını al keseceğim derken kesiyordu beni Gel buraya bak buraya gelirsen ağzına sınır <gülüyor> senin arkada da mı gözün var Hıyyy kapat lan Neyse gençler abone oluyorsunuz discord sunucuma geliyorsunuz Sonradan şu videoda gördüğünüz tekstürk bagi e, 30k'da paylaşıyorum ikide bir elinde de öyle yapma. İşte like atıyorsunuz 1.5-2k civarlarında bir şey bekliyorum Ve şu şöyle bir dakika bir de şöyle oynasam var ya oyunu alırım muhtemelen çünkü en azından heyecan basmıyor ben. <gülüyor>